Hoş geldiniz. Bir ay gecikmeli de olsa Meksika seyahatimi sizlerle paylaşıyorum. Gitmeden önce sanki orada bütün turistleri soyuyorlarmış algısında olduğumuzdan kameramı götürmek istemedim. Hatta bazı yerlerde telefonumu çıkarıp kayıt yapmak bile istemedim. O yüzden böyle kesit kesit aldığım videoları birleştirerek oluşturuyorum bu vlogu. Umarım yine de keyifle izlersiniz. Meksika'ya giriş yapabilmek için vize almanız gerekiyor. Yalnız bu 5 dakikada online olarak halledebileceğiniz bir vize. Koronavirüsüne dair alınan önlemlerde de 2 adet aşınızın olması gerekiyor. Aşı kartınız isteniyor çünkü. Ya da PCR testi yaptırmanız gerekiyor. Onun dışında uçakta size doldurmanız gereken bir form veriliyor. Ve bunu pasaport kontrolündeki polislere teslim ediyorsunuz. Daha sonra çıkış yaparken ülkeden de aynı formu tekrar göstermeniz gerekiyor. O yüzden seyahatiniz boyunca bu formu kaybetmemeniz lazım. Pasaport kontrolünde çok insan vardı ve çok fazla soru sorduklarından çok ağır ilerliyor. Biz 40-45 dakika kadar bekledik. Ne yapacaksınız, neden geldiniz, kaç gün kalacaksınız, nerede kalacaksınız, kendi ülkenizde ne işle meşgulsünüz gibi sorular geliyor. Ben kimsenin geri çevrildiğini görmedim ama biraz detaylı inceliyorlar diyebilirim. Boyunca uyuduğumuzdan varır varmaz şehri gezmeye başladık. Ben hiç Meksika'yı böyle hayal etmemiştim. Her taraf yeşil Hatta öyle caddeleri var ki sanki ormana giriş yapmışsınız gibi hissettiriyor. <gülüyor> Daha çok ofislerin bulunduğu bölgeyi gezdikten sonra Tepe ormanına gittik. Bu yine şehrin ortasına ve çok büyük bir orman bu yüzden sadece bir bölümünü gezebildik. Burada beni en çok şaşırtan şey her şeyi limonla yediklerini görmek oldu. Hatta normal bildiğimiz çitosun üzerine limon sıkarak servis ettiler. Bye. Gerçekten de her şey acı sosla yeniliyormuş. Hatta acı sosla dondurma servis ettiklerini bile gördüm. Kayda almamışım o yüzden videoya ekleyemiyorum. Tabi buradaki sosların da böyle ağza açık bir şekilde servis edilmelerine kadar doğru bilemiyorum ama her şey sosla ve mısır ekmeği ile geliyor. Abi de limon tabi. Meşhur bir restorana akşam yemeği yemeye geldik ama çok kalabalık olduğundan adımızı sıraya yazdırdık ve başka bir bar'a öncesinde bir şeyler atıştırmaya geçtik. Victor! <gülüyor> Armando! Está pues, Gimena. Alejandro gibi biraz ürkmüş bir şekilde gittiğimizden hiç metro, otobüs hatta taksi bile kullanmadık. Her yere Uber kullanarak gittik. Meksika şehrinde görülmesi gereken çok şey var ve her şey birbirine çok uzakta. O yüzden de ulaşım maliyetlerimiz birazcık kabarık oldu. Çünkü mesela bugün Çocimilco'ya geldik. Çocimilco kaldığımız yerden arabayla bir saat uzaklıkta buraya gelirseniz pazarlık yapmayı unutmayın derim örneğin şu anda ben pazarlık aşamasındayım bu teknelerin bir saati 500 euro ve en az 2 saat kullanmanız gerekiyor ama biz totalde 2 saatini 500 euro ödedik ha çıkışta yine bahşişinizi bırakabilirsiniz çünkü burada her şey bahşiş üzerine kurulmuş restoranlarda da yine bahşiş bırakmak zorunlu halde yediğinizin %10'u %15'i ya da %20'si şeklinde bahşiş bırakabiliyorsunuz kartla ödeme yaptığınız zaman da zaten post cihazında otomatik olarak geliyor ¡Vale! ¿Tú bueno? ¿Eh? ¡Vale! ¡Vale! fuerte ahí! ¿Qué eh! ¡Has podido, mi! Oh, my God. biz bir hafta için içerisinde 1,5 GB internet barındıran 2 tane sim kart aldık. Bayağı da yeterli oldu. Zaten şehrin her tarafında ücretsiz internet var. <gülüyor> Bol bol meyve yedik, mangolar efsane gerçekten hani hiç o kadar güzel mango yememiştim. Merkada San Juan'a geldik. Ben bu böceklerden denemek istiyordum aslında ama içerisi çok kötü kokuyordu. Bir de her taraf çok pis. O yüzden bu böceklerin satıldığı yerler de genel olarak pis olduğundan benim midem almadı. O yüzden deneyemedim. Üç günlük Meksika şehrinden sonra ani bir kararla Acapulco'ya gidiyoruz. Haliyle son dakika biletler çok yüksekti. Biz de battı Balık Yan Gider deyip VIP aldık bileti. Bu da e, Iron VIP salonuymuş. Kapılko'yu tercih edişimizin sebebi Meksika şehrine daha yakın olmasıydı aslında ama iyi ki orayı tercih etmişiz diyorum. Çünkü yabancı turistlerden ziyade yerli turistler vardı. Daha Meksikan oldu. Daha hoşumuza gitti. Her restoranda farklı şeyler sipariş ederek aşağı yukarı bütün Meksika yemeklerini denemeye çalıştık. Hepsi çok güzeldi bence çünkü sosla da geliyor ağız tadımıza uygun. Sadece kaktüsten yapılan nopal adı verilen bir yemek var. Bence hiç tadı yoktu. Su gibi bir şeydi yani. Gece dalgıçların yaptığı tehlikeli şovlarla meşhur olan La Quebrada'ya gidiyoruz. Acapulco biraz daha turistik bir yer olduğu için bize daha güvenilir geldi ve otobüsü kullandık artık. Bu arada Meksika şehrinde de kullanılabilirdi bence sadece biz biraz ürktüğümüzden kullanmadık. Bu arada burada otobüslere kamyon diyorlar ve sürekli disko müziği çalıyor. Size de göstermek istedim. bizde de alkollü bir Meksika içkisi olan mezcali denemeye geldik. Tekila'nın atası olduğu söyleniliyor kendisinin. 4 çeşit mezcal denedik. Ben hiçbirini beğenmedim ama belki de alkollü aram olmadığındandır. Dönüş yolculuğu beni çok yorduğundan artık hiçbir şey çekememişim. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. Sadece Madrid havaalanında çok fazla insan vardı. Her şey çok aşırı beklemek zorunda kaldık. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanala destek için videoyu beğenebilir veyahut yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. hoşçakalın.